Eğer hipertansiyonunuz varsa, tansiyonunuz ya da kan basıncınız bazen yıllar boyu sürebilen yavaş bir yükseliş gösterir. Yükselişin çok yavaş olması, tansiyona bağlı belirtileri ortaya çıkartmadığı için komplikasyonların ortaya çıkması da uzun sürer. Yani süreç oldukça yavaştır. Tansiyonun birdenbire ve çok ciddi bir biçimde yükseldiği durumlardaysa hipertansif kriz adını verdiğimiz durum ortaya çıkar. Hipertansif krizin iki türü vardır. Bunlardan birisi hipertansif ivedi durum. Diğeri de hipertansif acil durumdur. Hipertansif ivedi durumlarla başlamak istiyorum ben. Evet, hipertansif... İvedi durumlarda, kan basıncı ya da tansiyon aşırı derecede yüksektir. Ancak böbrek, kalp ve beyin gibi hedef organlar akut ya da ani bir hasara uğramazlar. Tansiyon yüksektir derken ne kadar mı yüksek olmalı? Sistolik tansiyon 180 mm civanın ya da diastolik tansiyon 110 mm civanın üzerinde olmalıdır. Bahsettiğimiz bu ilk durumda tansiyon çok hızlı bir şekilde aşırı derecede yükseliyor. Ama bu organlardan herhangi bir hasar görmüyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Organlar hasar görmemiş olsa da hipertansif ivedi durumlarda da bazı belirtiler görülebilir. Belirtiler arasında baş ağrısı, nefes darlığı, burun kanaması ve aşırı endişe hali bulunmaktadır. Hipertansif krizin bu türü hastaneye yatış olmadan ağızdan alınacak antihipertansif ilaçlarla ve hastanın kısa bir süre gözetim altında tutulmasıyla yönetilir. Bu tür hipertansif krizlerde ivedi kelimesi hasar olmadığı anlamına geliyorsa acil durumun ne anlama geldiği hakkında ufacık da olsa bir tahmininiz olmuştur sanırım. Değil mi? Hipertansif acil durumlarda tansiyon o kadar yüksektir ki hedef organlar hasar görmeye başlar. Bu türe zaman zaman kötü huylu hipertansiyon dendiğini de duyabiliriz. Bu tür hipertansif krizlerinde sistolik tansiyon 180 mm civanın Diastolik tansiyon da 120 mm civanın üzerinde olabilirken, vücudu yüksek tansiyona alışık olmayan hastalarda daha düşük seviyelerde de seyredebilir. Hedef organlar hasar gördükleri için hipertansif acil durum, beyinde, kalpte ya da böbreklerde kalıcı hasara da sebep olabilen çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Hipertansif acil durumun belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, sırt ağrısı, uyuşma ve halsizlik, görmede değişiklik ve konuşma zorluğu bulunur. Oluşabilecek en ciddi komplikasyonlardan biri ensefalopatidir. Ensefalopati kelimesindeki ensefalo, beyin. Pati de hastalık anlamına gelir. Ensefalopati hipertansif kriz esnasında, atar damarlardaki yüksek basınç yüzünden, beyindeki küçük damarlar olan beyin arteriyellerinin, beyin kılcal damarlarındaki kan akışını düzenleyememesi durumuyla ortaya çıkar. Basınç arttıkça, sıvı ve kan, beyin dokuları arasına sızarak, beyin ödemine ve sıvı birikimine, Beyin ödemi ve sıvı birikimi de kafatası içi basıncını artırarak, beynin fonksiyonlarını yerine getirememesine sebep olur. Ensefalopatinin ciddiyeti ve diğer hedef organlarda meydana gelen komplikasyonlar yüzünden acil müdahale şarttır. Bu sebepten dolayı, ilaçlar ağız yoluyla değil, damar yoluyla verilir ve bir an önce kana karışması, etki göstermeye başlaması hedeflenir. Bu ilaçlar, damardan verilen damar genişleticiler, kalsiyum kanal blokerleri ve beta blokerleridir. Etkilerini damar ve kılcal damarları gevşeterek gösterirler hangi ilaç kullanılırsa kullanılsın, amaç, tansiyonu düşürüp hedef organlarda meydana gelebilecek kalıcı ya da geçici hasarları engellemektir. Hipertansif acil durum, hipertansif ivedi durumdan daha ciddi olduğu için, ilaç tedavisi de yoğun bakım ünitesi gibi hastanın yakından takip edilebileceği bir ortamda yapılır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.